Kenan Sürmeli. Merhabalar, bugün sizlerle birlikte olmak, çok kıymetli panelistlerimizle birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Burada, bu sahnede ve bu salonda hep beraber olmamızı sağlayan tüm kurucu üyelerimize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bence gerçekten çok önemli bir organizasyonun başlangıcına tanıklık ediyoruz bugün. Çok çok kıymetli panelistlerim var. Kendilerine e, hazırladığımız soruları iletmek istiyoruz. Biraz daha konuyu derinleştirmek için neden gençlerin değişimin en önemli dinaması olduğunu ve neden yarın için şimdi dediğimizi daha iyi anlamlandırmak üzere konuşacağız bugün kısaca. E, ben öncelikle Kenan'dan başlamak istiyorum. Kenan gelecek vaat eden, bizim için çok fazla umut vaat eden bir Türk genci. Kendisi bir influencer. Ee, ben birkaç platformda konuşmalarını dinleme zevkine de eriştim. Son derece iyi bir hatif ve son derece donanımlı bir Türk genci. Ee, ne zaman kendisini desem, ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Kenan, biraz büyükçe bir soruyla başlayacağım. Ee, sen Türkiye'de gençler için nasıl bir hayat hayal ediyorsun? Türkiye'nin gençliğinin İleride nasıl bir ortamda yaşamak istediğini düşünüyorsun? Gençler için ve kendin için hayal ettiğin gelecek nasıl bir gelecek? Öncelikle çok teşekkür ederim değerli iltifatlarınız için ve buraya gelen değerli akranlarıma, kardeşlerime, abilerime, ablalarıma. Bu değerli günde bizleri yalnız bırakmadıkları için de teşekkür etmek isterim. Şimdi şöyle ki, tabii ki günümüzde biz gençlerin istek ve arzuları maalesef yarım kalmakta. Bu hiç şüphesiz ki hepimizin hayatlarında yaşadığı bir durum, bir tespit. Ben ne hayal ederim? Ben tabii ki de üreten, sadece tüketmeyen, projeler geliştiren bir gençlik hayal ederim. En basitinden bir örnek vermem gerekirse, rakamlarla ilerleyelim. Ülkemiz Dünya kripto para kullanımında lider konumunda ilk üçte, ilk beşte. Fakat tabi bu çok harika bir durum. Kripto teknolojisi çok önemli. Blockchain, geleceğin en önemli mihenk taşlarından bir tanesi. Fakat ülkemizde üretilen, blockchain ile üretilen yazılımlara baktığımız zaman, projelere baktığımız zaman maalesef çok az olduğunu görüyoruz. Burada da biz gençlerin maalesef üretemediğini görüyoruz. Neden üretemiyoruz? Kesinlikle sorun bizde değil, sorun bizi desteklemeyenlerde. Fakat ben inanıyorum ki yarın için şimdi bizi destekleyenler oldukça biz yarınlar için çok güzel şeyler üreteceğiz. Hem hayal ettiğimiz hayatları yaşayacağız, hem de hayal ettiğimiz bir ülkeyi kalkındıracağız. Bu sadece kendi ülkemiz için sınırlı değil. Dünyamızı da gerek bütün konularda gerek iklim konusunda olsun her türlü ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Yeter ki engel çıkmasın karşımıza ve yeter ki üretmek için böyle bu dernekteki gibi el ele birleşelim, toplanalım. Kenan çok kısaca şöyle de devam edeyim soruma, ee, biz dernek olarak özgürlük, liyakat, teknoloji, demokrasi ayakları üzerinde yükselen, bu yükülerle yükselen bir dernek olma misyonunu üstlendik. Senin gelecekle ilgili kendi geleceğinle alakalı bu ülkede nasıl bir yaşam sürmek istediğinle ilgili biraz daha öznel, kişisel olarak bana ufak doneler verebilir misin? Tabii ki Hayal ettiğinde nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun kendinize? Öncelikle sadakatin değil, liyakatın önemde ve birinci sırada olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Demokrasiye önem verilen, gençlerin fikirleri baskılanmayan, sorunları dinlenen bir Türkiye hayal ediyorum. Sosyal medyamıza kapatılan, kitler vurulmayan, PayPal gibi önemli 21. yüzyıl teknolojilerin, var olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Kısacası sorunların çözüldüğü, ertelenmediği ya da görmezden gelinmediği bir Türkiye hayal ediyorum. Ve eminim hem buradaki arkadaşlarım hem de direkt ülkemizdeki bütün gençler aynı şekilde hayal ediyordur. Çok teşekkür ederim. Kenan da hem tüketici olmaktan çıkıp üretici olmamızla alakalı önemli bir vurgu yaptı ve aynı zamanda yarın için şimdinin de altını çizmiş oldu.